Herkese merhaba bugün yine yollardayım Bakırköy Cumartesi pazarına gidiyorum şu an kumaş bakmak için Bazılarınız benden Bakırköy pazarına gitmemi istedi Ben de sizi zaten kırmadım Şu an Metrobüs İncirli durağındayım Orada görmüş olduğunuz Doğutaş binasının arka tarafı Bakırköy pazarıymış Ben de ilk defa geldim Bakalım şimdi yollarda yürümeye devam edeceğiz pazara ulaşacağız Gördüğünüz gibi arkamda Bakırköy Adliye Sarayı var. Burayı zaten sorduğunuz zaman hemen pazarı bulabilirsiniz. Şimdi kumaşçıları soracağım ve kumaşçılara doğru devam edeceğiz. Bir şey sorabilir miyim? Kumaşçılar ne tarafta acaba? Aşağıda. Tamam teşekkürler. Aşağıdan inmiş hadi gelin. Bakırköy pazarının çok güzel olduğunu söylediler. Bakalım kumaşçılar nasıl olacak? Kumaşçıları buldum. Çok mutluyum. Hemen karıştırmaya başlayacağız. Bir önceki videomda kumaş fiyatlarını sormadığıma dair bazı eleştiriler gelmişti. O ilk videonun acemiydi diyelim. Şimdi tek tek kumaşlara bakacağım. Neler olur neler olmaz bu kumaşlardan onları anlatacağım. Bir de kumaş fiyatlarını mutlaka sormaya devam edeceğim. Pazarda çok güzel payet kumaşlar gördüm. Hemen onlarla başlayalım. Burada bir tane böyle dantelli güzel bir Gold rengi, altın rengi güzel bir kumaş var. Hemen metresini soralım. 4. Bakabilir misiniz bunun metresi ne kadar acaba? 80 lira. 80 lira, lira. fena değil. Burada bir payet var. 4. Siyah ve pullu. 4. Bunu soralım. Peki bir şey soracağım. 4. Bunun fiyatı ne kadar acaba? 70, 70 lira. 4. Teşekkürler çok sağ olun. Burada metre içinde kumaşlar görüyoruz. Bunlar da gayet güzel, kabanlı kumaşlar var, kaşeler var, Bu bukulet kumaşlar var. Devam edelim. Burada krep kumaşlar gördüm, bunların da metresini soralım. Bunlar krep olarak geçiyor değil mi? Kulet metresine kadar 15 lira. Güzel güzel renkleri var. Beğendim. Çok güzel bir deri kumaş buldum. Bundan çok güzel etek olur. Deri ceket iddialıysanız ve yapacaksanız belki deri ceket de olabilir. Bunu soralım. Bu ne kadar acaba? Metresi 15 lira. Metresi 15 lira. Güzel. Devam ediyorum. Daha çok böyle parça kumaş satan yerlere de bakmak istiyorum. Biraz içlerini karıştırmak istiyorum. Bu krepler ne kadar acaba? Metresi 20 kristal ipek krep. Kristal ipek krep. 25 tane rengi var. O renk daha bu hafta yeni ilk defa. 25 rengi varmış. Dediğiniz mi bilmiyorum. Kadifeler ne kadar acaba? 20 lira olur bunlar. Metresi 20 lira. Teşekkürler. İşte Burası 5 lira mı? Yer 5 lira. liraymış. Hemen bakalım. Hmm. Bu benim en sevdiğim renk. Tartın rengi, örme bir kumaş, penye gibi ama üzerinde çizgili bir dokusu var. Bundan birkaç tane bu renk kumaş aldım o yüzden şimdi bunu almayacağım ama bakmaya devam ediyorum. Bu 5 liraymış. Penyeler bulabilirsiniz. Bu renkleri ribana kumaşım evde var. Ribana genelde bulunma, bulunamıyor hani. Sweatshirt falan dikmek için yakalarını ve kollarını kullanılan kumaş. Şöyle lastikli. Bayağı da var. Kırmızı rengi evde olduğu için bunu da almıyorum. Evde bir sürü kumaş depom var bu arada. Bir ara onları da size gösteririm. Şurada fermuarlar gördüm. Şimdi onları biraz karıştırayım. Ama ücret alacağız, fotoğraf ücreti. Fotoğraf ücreti. <gülüyor> Şu altınlar, altın başlar çok güzel tabii. Şu taşları sevmedim de şimdi onların bir çeşitlerine bakayım. Bu fermuarlar ne kadar acaba? 2. Güzel. Bunun da ucu kopmuş. Alırken dikkat edin. Bir ucu kopmuş daha. Biraz karıştırayım bakayım. Vallahi bu harikaymış. Şunu bir alayım. Bir tane renkli alayım. Mesela beyaz. Beyaz da çok renkli ha. Renkli dedim beyaza gittim. Beyazla siyah hep ihtiyaç oluyor. Ona şimdi bir bakayım. Uçları da hep böyle minik minik taşlı anlamadım. Neyse taşlı alacağız artık. Ben onu sonra çıkarır oraya bir şey eklerim. Şu iki tane permuare alıyorum. Kaç tane efendim? İki tane aldım. Şöyle göstereyim. Video çekiyor biraz. Öyle mi? Alt alalım. Evet. O varlık ipi var mı sizde? Dikiş ipi var. O varlıkna soruyor onu. Böyle ince polyester oluyor. Polyester Onlar ya, normal, normal pamuklu dikiş ipi. Ya da dur şey pazar çantam vardı. Onu da tamam, koyabilirim. Olur. Hışır ya, hışır. Fermuarı aldık. Yola devam. Eğer makine bulamadıysanız düğmelerinizi kaplatılacak. Kaplatmış versiyonları da var burada. Bunların da fiyatlarını soralım. Bir şey daha sorabilir miyim? Bu paketlerin fiyatları ne kadar acaba? 1 lira. Bir sürü düğme 1 lira. Valla çok uygun. Şuradaki kumaşlar ne kadar acaba? Biliyor musun? Onlar size ait değil. Size mi ait? Size mi ait? Şey, sandy deniyor onlar onlar mı? Hayır. Sandy kumaşlara bir bakalım. Aa, burada sendi kumaşlar buldum, metresi 8 liraymış. Bu kumaşlar tesettüre uygun arkadaşlar için. Yapılan böyle tunik ve bol pantolon takım yapılıyor. Onlar çok güzel oluyor, onlardan değerlendirebilirsiniz. Dikerken overlock makinesi tabii ki olursa çok güzel olur. Ama eğer o varlık yoksa zikzak dikişle ya da çift dikiş, özellikle çift iğne ile yapılan dikişle çok güzel dikebilirsiniz kendinize bir şeyler. Bu kumaşların metresi de renk renk var gördüğünüz gibi. Pembesi var, işte askeri yeşil, mor, siyah. Birçok rengini burada bulabilirsiniz. Metresi de 8 liraymış, gayet de uygun. Ama benim ihtiyacım yok şu an, o yüzden almayacağım. Burası 5 lira mı acaba? Bu kumaşın ismi zırh kumaş deniyormuş. Böyle e, altın rengi ve böyle iri iri örgü dokusu var. Bundan çok güzel transparan üstler olabilir. Bu kumaş 5 liraymış. Acaba? 10, lira. 10 lira şu elimde gördüğünüz kumaş 10 lira mı Vallahi harika ince bir kaşe buldum 10 liraya ilginç değil mi Şey ben bakıyorum buna valla kaşe kumaş ben bakıyorum yine nasıl çirkefleşti <gülüyor> şöyle bir göstereyim size yani polar gibi biraz da, biraz da kaşe gibi, arkası da jarse birleştirmişler. De. Esnek değil ama çok harika ya. Ay bilmiyorum şu an bir ihtiyacım olsa almak istiyorum ama içimde kalmasını istemiyorum. <gülüyor> Montumu çıkarttım sıcak oldu diye. Şimdi burada organize tüller gördüm. Bu tüllerden elbiselerin üzerine kat yapabilirsiniz. Fiyatlarını bir soralım. Şey burası ne kadar acaba? Burası 3 lira mı? Bakalım bu organzetül tül ne kadarmış metre olarak? 3 liraymış. O bayağı iki buçuk metre falan var, üç metreye yakın var. Özellikle çocuk elbiselerinde böyle kat kat bundan kullandığınız zaman kabarık bir şekilde çok tatlı duruyor. O da aklınızda bulunsun. Burası tanesi 10 lira değil mi? Bu fendi logolar da bu sene ne kadar moda oldu her yerde. 10 liraymış. 1,5 metre bile yok burada şu an. Böyle özellikle markaların çakma ürünlerini ben sevmiyorum. Yani öyle yapacağıma normal düz giyerim, daha iyi. Burası da böyle buradaki parçalar 5 lira, şey 10 liraydı. Jarseler var. Denizci kumaşı Böyle değişik desenli şeyler var kumaşlar Bu da jarse Devam edelim hadi Burayı pek sevmedim Şöyle aşağıya doğru ilerleyeyim Aa şifon krep çok güzel bunun fiyatını sorayım Pardon burası ne kadar acaba? 20 lira Bakın bu şifon krep. 20 liraymış. Ne kadar var? Şöyle bir bakalım. Üç buçuk metre civarında var. Çok iyi. Şöyle göstereyim. Akıyor. Çok harika. E tabi 5 lira 10 lira değil 20 lira olunca da biraz daha kaliteli oluyor kumaş. Burada da bir kumaş var. Gabardin'e benziyor. Şöyle yapısı çok güzel. Bu da ütü tutmayacak, ütü, ütü gerektirmeyecek bir kumaş. Aa, çok harika bu kumaşlar ama ben bu kadar böyle akan kumaşları değil de özellikle bunların içinde polyester ağırlığı çok oluyor ütü tutmama özelliği, ütü tutma özelliği olduğu için. Ama ben e, pamuklu keten kumaşları kullanmayı daha çok seviyorum. Kırışsa bile onların içinde daha rahat hissediyorum kendimi. Hem sağlıklı, hem doğal, hem ekolojik. Ama bu kumaşlar tabii ki de birçok tesettürlü arkadaş için vazgeçilmez kumaşlar. Değerlendirebilirsiniz. 20 lira 3 metre kadar falan da var. Güzel yani. Son krep var siyah az önce gösterdiğim. Parça 20, parça 20. Eko sever çok güzel. İnce bir kaşe var. Onu buldum. Şöyle üzeri desenli, gül desenli kumaşlar var. Bunlar da yaklaşık 2-3 metre civarında ve 20 liraymış uygun. Benim ihtiyacım olmadığı için bu tezgahtan da geçiyorum. Şurası ne kadar? Bu tezgah 10 liraymış. Şuradan bakalım. Aa, benim sevdiğim pamuklu ketenler burada. Merhaba, tanışıyor muyuz? İnternetten tanışıyorum. Ya, takip ediyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> İsminizi <gülüyor> öğrenebilir miyim? Burçin de. Sen de Esma, Mevlin Blogdasınız? <gülüyor> <gülüyor> evet. Pazar YouTube'da, geziyorum. Da, Aynen yani, Youtube'da. Diğer seyredeyim. İnstagram'da evet, böyle. Ay çok <gülüyor> mutlu oldum. Ben <gülüyor> <gülüyor> de bir şey var mı? <gülüyor> kesin mayaları kesin <gülüyor> ya kesmeyeceğim <gülüyor> yayın <yayınlayacağım> tabii ki <gülüyor> tamam o zaman Hoşçakalın <gülüyor> aynen teşekkürler <gülüyor> Burada böyle çok tatlı bir kumaş gördüm üzerinde yelken ya, desenleri var Biliyorsunuzdur benim de küçücük bir oğlum var ona bundan çok tatlı bir gömlek dikebilirim yaz için ee, pamuklu yani hissedebiliyorum Doğal o yüzden bu kumaşı alacağım Şey alabilir miyim acaba şey, Çantam var aslında Bunu vermeyeyim Tek parça zaten evet, o Parça on kimsindir istemesin <gülüyor> Sağ olun teşekkürler <gülüyor> Teşekkür ederim Bebekleriz. Kolay gelsin Dur diğer kumaşlara da bakalım Hemen gitmeyelim Neler var burada beyaz Böyle keten gibi pamuklu bir kumaş var. Hatta Terletmez. Abla, bir ee, başka neler var? Bir şey Aa desenli güzel bir kumaş var burada. Geçen sezon Zara Mango yanlış hatırlamıyorsam bu tarzda böyle ya büyük yaprak desenli çok kumaş çıkartmışlardı. Bu da parçası 10 lira. Bakalım metre olarak ne kadarmış? 3 metre abla. Bir elbiserim. Yani tam 3 metre olmasa bile... 3 metre ya. Aynen 3 metre. 3 metre var. Karım var mıdır içinde acaba? Yok. Yok o tek kareli desenli kumaşlar var. Bir tane kot gördüm. Şuna bakayım. Ay çok özür dilerim. Ayağınıza bastım herhalde. Bot görünümlü güzel bir kumaş var. Bunun metresi kaç metreymiş bakalım. 2 metre kadar herhalde bu da. <gülüyor> bu arada video boyunca sürekli uçak sesine maruz kalacaksınız. Burası havalimanı iniş pistine güzergahında olduğu için ne yapalım artık bu seslere? <gülüyor> Merhaba şu ipleri sorabilir miyim? Paketli beyaz ipler 5 liraymış. Şey, overlock makinesi için uygun böyle polyester <gülüyor> ipiniz var mı? Anladım. Anladım. Teşekkürler. Şu iplere de bakayım. Benim bir sürü ipim var ama size göstermek amaçlı şey yapıyorum. Şey Bu ipler ne kadar acaba? Açık ipler. Bu ipler 3 liraymış. Bu arada ben bu ipleri böyle bir tüle sarıp makineye atıyorum. Üzerindeki kirlerin tamamı hepsi gidiyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Öyle yapabilirsiniz. Yani şöyle bir ipin 3 lira olması. Hatta şuradakilerin de 1 lira 50 kuruş olması. Gayet işinizi görür. Mesela bu mavi renk. Ee, normalde her zaman kullanılacak bir renk değil. Ya da bu pembe renk. Bunlardan zaten çok fazla harcamıyoruz. Ee, bu nedenle böyle azar azar alıp makineye atıp yıkayıp kullanmak avantajlı olabilir. Bunlar da aklınızda bulunsun. Burada çok güzel viskon kumaş satan bir tezgah gördüm. Metresi 10 liraymış kumaşların. Ama harika desenleri var. Şöyle size göstereyim hemen. Mesela ben bunu çok beğendim. Çok tatlı, yazı uygun bir şeyler olabilir. Burada çiçekli versiyonu var. Ee, burada etnik desenli bir tane var. Mesela bundan yazın bol paça bir pantolon giyilip böyle üzerine etnik bir aksesuarlarla tamamlanabilir. Şurada bir tane şifon buldum. Bu da desenli. Aa, çok güzel kumaşlar çiftenmiş bu arada şu nasıl 5 cm. çok 2.5 wow, oldu çok. Ah. Evet. nedense elim hep böyle çizgili kumaşlara gidiyor geçen seneden beri o kadar çok çizgili kumaş aldım ki bu da çok harika Bunların da metresi 10 liraymış. Hadi devam edelim. Buraya. Bunlar kristal krep diye mi geçiyor? Ee, hayır. Yerli krep mi bunlar? Bunlar Oscar yok ithal. İtal krep. Yerli hani biraz yerliler de böyle biraz kalın oluyor ya ona benzettim. Kalın Hafif yok, yerli. Ne kadar metres acaba? 15. 15 lira. Yerli üretim yok. Yok, gayet üretiliyor. <gülüyor> Pek bilmiyor olabilir. <gülüyor> Hadi bir de perdelik kumaş soralım sizler için. Hep kendisi teknene bakıyorsunuz, hiç başka şeylere bakmıyorsun demişsiniz. Bu kumaşlar ne kadar acaba? Parçası 20 liraymış. Şöyle... Bir fon perde, küçük bir yere yarım kanat olabilir. Parçası 20 liraymış. Vallahi son videomdaki Kürkle emek emek uğraştım ve bir haftamı geçirdiğim için şu onu görmek bile istemiyorum. <gülüyor> Ama hadi sorayım yine sizin için. Kürklerin metresi ne kadar acaba? 50'den başla 100'e kadar. 50 liralık olanlar hangileri? En uygun fiyatlılar. Fiyat var 50 lira. 60, lira. 60 lira. Daha uzun tüylülerde daha pahalı oluyor herhalde değil mi? Şunlar kaliteye göre değişiyor. Uzunluğuna göre hmm. değişiyor. Bu var 60 lira. Bu var 70. Duvar Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bak yine dayanamadım sordu. <gülüyor> Burayla <siz> mi ilgileniyorsunuz? <gülüyor> bu dantelli pul şeyli boncuklu kumaş ne kadar acaba? <gülüyor> bu altındaki? <gülüyor> 10 lira metri. Metresi 10 lira. Bunun <gülüyor> metresi 40 liraymış bu 10 lira. Mesela o borconun <gülüyor> altındaki 6 lira metresi. göre. Bu kumaş 6 liraymış. Bu kumaş 10 liraymış, üzerindekiler de 40 liraymış. Bu işlemelerden güzel abiye elbise yapabilirsiniz. Metresi 40 liraymış, aklınızda bulunsun. Şöyle küçük tuhafi ürünleri satan bir yere geldim. Birkaç ihtiyacım vardı, çık, çık falan bitmişti. Onlara bakacağım şimdi, hadi bakalım. Şöyle bir altın rengi, bir gümüş rengi çıt alıyorum. Sabunlar çok işe yarıyor. Bu sabunlar da bir tane alayım. Şöyle. Yakında bir bel çantası yapmayı düşünüyorum. O yüzden şöyle bir aparata ihtiyacım vardı. Şu spor bir bel çantası olacak. O yüzden bunu alacağım. Ee, başka da bir şey yok. Şey, Bunların fiyatlarını öğrenebilir miyim? 2, 4, 5, 5.25 5.25 Tamam 2 tane daha var 5.25 Bir şey daha sorabilir miyim? Singer'in çift iğnesi oluyor. Sizde var mı acaba? Ne kadar acaba fiyatı? 8 lira tarzım Şey bakabilir miyim ona? Ya benim bunlardan ihtiyacım vardı. Bu arada çok sessiz konuşacağım. Bunlar internet sitesinde 20 lira mı 25 lira mı ne? 8 liraya verecek. Şunu abi veriyorum. Başka var mı peki? 2 tane alayım. Var ama. 3 milimetrelik çiftine ikili paket. Şimdi şöyle bir tane şerit buldum. Bunun topu 3 liraymış. Keten dokusunda. Ben bu dokuyu çok seviyorum. Best çantaların sapı olabilir. Yazlık diktiğim kıyafetlerin orasına, burasına mutlaka bir yerlerinde kullanırım. Hoşuma gitti. O yüzden bunu alacağım şimdi. Şey, bunun fiyatı ne kadardı acaba? Üç. Üç. Tamam. Herhalde bitiriyorum artık alışverişimi. Hadi gidelim pazarın başına doğru. Alışverişimi bitirdim dedim ama burada çok tatlı bir kumaş gördük kardeşimle Kameraman kardeşim. Ona da buradan öpücükler yolluyorum. O bu kumaştan kimono istedi. Biz de şimdi onu alacağız. Hemen göstereyim. Polyester bir kumaş ama kimono dikeceğimiz için tiril tiril olacak. Ve hani çok tane yapışmadığı için terle etmeyecek. Üzerinde sanki böyle makyaj malzemelerini andıran şeyler var ve rengareng, çok tatlı. <gülüyor> Hemen bunu alalım, fiyatını soralım şimdi. Şey buraya siz mi bakıyorsunuz acaba? 10 lira. Tamam. Var daha kumaşlar bakabilirsiniz. Şey şurada yok poşet vermenize gerek yok çantam var. Teşekkür ederiz. Aldık bakalım nasıl olacak? Bunun dikimini de görmek ister misiniz kimonuyu? Kardeşim de manken olarak kullanırız. <gülüyor> İsterseniz aşağıya yorum olarak yazın. <gülüyor> Hadi artık bitirelim artık pazarı. Pazarın sonuna geldik. Kumaşları tek tek gezdik. Özellikle o kumaşlardan neler yapılabileceğini sizlerle paylaştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Ben de birkaç bir şey aldım, kumaş aldım, işte iğne vesaire falan aldım. Onları da göstermek için şimdi de pazardan ayrılıyorum. Devamında görüşürüz. Pazarı bitirdik. Pazarın çıkışında ufak bir kafe vardı. Şimdi oraya geldim. Birer çay içeceğiz. Ben de size hemen aldığım şeyleri göstermek istiyorum. İlk olarak bu kumaşı aldık. Bu kumaşı kardeşim kimono istedi benden onun için aldım. Polyester biraz ince şıkkına benziyor. tril, böyle üzerinde makyaj malzemelerine benzeyen desenleri var. Çok tatlı. 10 liraydı. <gülüyor> İkincisi Oğlumu aldım Hakan'a, pamuklu, üzerinde yelken desenleri olan böyle yazlık şort, üzerine tişört gibi şeyler çok tatlı olur, gömlek olur, böyle bir şey. Yani hani kumaşın kaliteli olduğunu düşündüğüm için ve onu asla terletmeyecek ve incitmeyecek olduğunu düşündüğüm için aldım. Bu da 10 liraydı. İki tane fermuar aldım. Bu altın renkli fermuarlar her yerde bulunmuyor. Aslında bulunmuyor da yani böyle güzel olanı bulunmuyor. Teşekkür ederiz. Hem siyah hem de beyaz olundan aldım. Epey bir uzun. fermuarları bu arada keserek kullanabilirsiniz. Yani tam şu üst noktasını keserek bu kısmını kullanabilirsiniz. Bu da aklınızın köşesinde bulunsun. En sonunda da böyle bir kapa, kapatan bir yeri var. Bu yeri de penseyle açıp tekrar kestikten sonra oraya zımbalayabilirsiniz. Böyle de ufak bir bilgi vereyim dedim. Bunu aldım. Bir tane şerit aldım. Bu şerit de 3 liraydı. Ee, bu şerit de yazlı kıyafetlerde keten dokusunu sevdiğimi zaten söylemiştim. Onlar da kullanacağım. Hani illaki bir yerlerde kullanın diye hoşuma gitti aldım. Pazarın bomba olayı bence şu iğne oldu. Ya inanmıyorum. Az önce internet sitesinden baktım. Şu an bu iğnenin fiyatı singer sitesinde 30 lira. Muhtemelen dolar artmadan önce satın aldığı için pazarcı çok daha uygun fiyata verdi. Tanesini 8 lira ikisini 16 lira aldım. Yani yarı yarıya yarı fiyatını almış oldum. Benim de ihtiyacım vardı. Çok mutluyum. <gülüyor> İğnenin dışında çıt çıt aldım. Büyük çıt çıtlar. Bunlardan ihtiyacım vardı. Yoktu. En sonuncusunu kürkümde kullanmıştım. Ee, bir de işte kemer için bir aparat aldım. Bir de sabun aldım. Bu da 25 kuruş. Pazar alışverişim bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve yararlı olmuştur. Eğer bu tarz pazar vloglarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basın ve aşağıda yorumlarınızı benimle paylaşın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.